Şehirde her şey tersine dönsün! Hello aşkım yemeği hazırlamışsan. Ay hazırladım bir tanem. Gel istersen yemeğini ye. Geliyorum aşkım. Mis gibi koktu vallahi. Evet bir tanem gel. Çok güzel oldu. Eyvallah koçum benim. Hadi yiyelim şu yemeği. Geç otur bir tanem. Ben çocukları çağırıp geliyorum. Ay afiyet olsun. İnşallah beğenirsin bir tanem. Sen yaparsın da ben beğenmez miyim? Afiyet bal şeker olsun canımın içi. Ay vallahi ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun bir tanem? Arkadaşlarla takılacağız biraz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bir tanem. İyi eğlenceler. Çocuklar hadi bakalım siz de yiyin yemeğinizi. Daha sonra sofrayı toplayacağım. Ayça kızım yemek yerken sihir yapma. Tamam babacığım. Gideyim de Barbie alayım. Spora gideriz oradan. Spora önemli yani. Spor yapmadan olmaz. Ay barbi aşkım ben dışarı çıkıyorum var mı benden istediğim bir şey? Hayır zengin hiçbir yere gidemezsin otur oturduğun yerde. Ama bir tanem arkadaşlarla alışveriş yapacaktık. Hiçbir yere gidemezsin erkek dediğin evde oturur yemek yapar çocuklarına bakar. Peki aşkım haklısın doğru söylüyorsun tamam izin vermiyorsan çıkmam ben de. Aferin akıllı ol ben şimdi dışarı çıkıyorum spora gideceğiz mirayla sen de evde dur. Vay amca oğlu ne haber? İyi dayı oğlu. haydi gidip spora. Öf öf evde de canım sıkılıyor ya ne yapsam acaba? Neyse temizlik yaparım ben de. Şu çantayı bırakayım da temizliğe başlayayım. Kocasının bir tanesi çat çat çat çat. Kocasının bir tanesi pat pat pat pat. Çocuklar dağıtmayın evi bak anneniz çok kızar. Evde sihir yapmayın demedim mi ben size? Tamam. Şuna baksana Bak dağıtıyorsunuz evi ben temizliyorum Sizde atıyorsunuz çocuklar Gelin Hadi oğlum Kahveleriniz hazır. Şöyle koyayım. Kendi ellerimizle yaptık kızlar. Afiyet olsun. Ay, şöyle koyuyorum kahvelerinizi. Buyurun. Afiyet olsun. Ya Elif aşkım bir şey diyeceğim. Kusura bakma maçınızı bölüyorum ama. Ne oldu bir tanem söyle çakin mi? Ya aşkım rüzgarla alışverişe gidecektik de birazcık para verebilir misin? Tamam bir tanem al bu parayı fazla harcamayın. Faturaları da getir ona göre. Hadi Rüzgar gidelim. Yeni giysiler gelmiş bayılacaksın. Ciddi olamazsın. Ciddiyim Rüzgar yeni gelen eşyalara bayılacaksın. Oh temizliği bitirdim. Biraz fakirlere gideyim laflarız. Fakir ben geldim. Evde misin fakir? Bu kim öyle ya? Geldim geldim. Kim o? Benim fakir aç kapıyı. Ay geldim zengin. Ne yapıyorsun kız? Nerelerdesin sen? Gözümüz yollarda kaldı. Ay sorma fakir. Evden yeni çıkabildim. <gülüyor> Temizlik falan anca işim bitti. Evet ya ben de çocuklarla uğraşıyorum. Gerçekten zor. Evet evet öyle tatlım. Zengin geçsen içeri, laflarız birazcık. Ay yok tatlım girmeyeyim ya, sana bir şey söylemeye geldim. Duydun mu bizim Nagihan'la Ali var ya, sevgili olmuşlar, araları böyleymiş yani. Aa inanmıyorum ciddi olamazsın. Evet fakir, ben de ilk duyduğumla şaşırdım, inanamazsın. Hem bunların ailesi kavgalı değil miydi kız? Bu Nagihan'la var ya tam yellows, kapdı zengin çocuğu şimdi evlenir. Evet evet ama belli yani Fakircim. Yani Nagihan da ondan hoşlanıyor. Gözlerinden anlarım ben. Neyse ya fazla dedikodu yapmayalım da bizimle başımıza gelmesin. Ay daha çocuklarımız var evlenecek. Allah korusun. Hı, hı evet evet haklısın canım. Tamam Zengincim bir gün Barbie'yi de al yemeğe gel. Hı, hı tamam olur olur geliriz. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Yemek de ocaktaydı inşallah yanmamıştır. Aa! Basmışım mı? Mış taş gibiymiş şu kaslara bak. Ha, evet, şu içerideki kadınları gördün mü? Nasıl çalışıyorlar? Evet ya, aynı bizim gibi kaslılar onlar da. Evet ya, bir kahve mi teklif edsek ne dersin? Olur olur, neden olmasın? Çıkmalarını bekleyelim de sonra kahve içeriz beraber. Hadi bir kahveye gidelim. İşte geliyorlar, şunlara bak. Aa, oh, hanımlar merhaba. Merhaba merhaba kardeş. Müsaitseniz bir kahve içmeye gidelim. Çok sevdiğim bir kafe var şu ileride Birlikte protein tozlu bir kahve içelim. Ne dersiniz? Bana bak kardeş, sen hiç sopaya dindin mi? Like atıp abone ol butonuna basanlara çok teşekkür ederim. 4 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Çok şey istemiyorum. Lütfen desteğini göstermeye devam et. Seni seviyorum ve şimdi videomuza devam edelim. Ee, yok hayır. Sen hiç sopa yedin mi? <gülüyor> Yok canım, kim dövecek beni? <gülüyor> Akıllı olun okulum, aklınıza alırım ikinizin de. Yürü barbie gidelim hadi. Of eli çok ağırmış. Aa, ulan bunlar nasıl kadın? Erkek Fatma bunlar. Barbie nasıl yere serdik ama İkisi de ne olduğunu şaşırdı. Ay Arda şuradaki ayakkabıya bak. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Aa, evet Rüzgar. Keşke biraz daha para alaydım ya. Elbiseler de çok güzel. Şunlara baksana. Harika. Bir sürü yeni elbise gelmiş. Şu sondaki pembeliğe baksana. Çok pahalı ama çok güzel değil mi? O elbise benim olsun. 999 elmas borcum olsun. <gülüyor> Çok komiksin Arda. Ay neyse Arda çıkalım hadi bizimkiler merak eder. Bu da çok güzelmiş ama zaten bir sürü şey aldım. Hadi Arda gidiyoruz. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun Arda. Rüzgar tekrar bekleriz. Teşekkürler. Çok güzel elbise. Güle güle. güle. Oh, bulaşıklar da bitti. Ay en sevdiğim müzik çalıyor. Hazır televizyonda en sevdiğim müzik çalıyor. Şurada bir dans edeyim. Oh oh. Yandan Oh, oh. ay Neyse kız daha Aslı'nın elbiseleri ütüleyeceğim. Aslı gelmeden şu elbiseleri ütüleyeyim hemen. Daha sonra bol bol dans ederim zaten. Gel buraya kaçma gel buraya. Kaçma dedim sana. Oh elbiseler mis gibi oldu. Kaçma lo gel buraya. Gel dedim sana. Kaçma dedim sana. Ay inanmıyorum Aslı. Adamın pestilini çıkarttı. Aslı aşkım. Ne yaptın öyle? Kerem aşkım içeri gir. Burası senin için tehlikeli ha. şu anda. Olamaz kaç çabuk kaç. Ay kaçıyor bir tanem kaçıyor. Ee, gel buraya kaçma gel buraya hırsız. Sayın tiyerçiler gördüğünüz gibi hırsız polisten kaçıyor. Aslı polis hırsızın peşinde yakalamaya çalışıyor. Olamaz o hırsızı yakalamam lazım. Ben örümcek Elif olarak görevimi yapmalıyım. Biz geldik alışverişimiz yaptık. Ay üstüme yedik sağlık. Ne hırsızıymış bu be. Ay gelir gelmez ne oluyor be. Gettim artık kaçamazsın. Kaçmalı gel buraya. Gel dedim sana gel. Geliyorum. Ha? Ha? Ha? Bunu da al. Sağ örümcek elif valla yardımcı oldun. Ne demek görevimiz? Örümcek elif her zaman hizmetinizde. Çözün beni çözün. Aşkım. Efendim. Hop o benim karım. Sana ne oluyor? Nasıl yani? Ben baba oldum ama o zaman benim karım kim? Evladım sen baba olmadın. Ben senin babanım. Evet evladım ben de senin onlanım. Nasıl yani? Ben babamla kardeş miyim? Hiçbir şey anlamadım. Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Ya şimdi benim kafam karıştı. Sen benim kardeşimsen. E o zaman ben baba mıyım? Hayır. Büyücünün yaptığı sihir yüzünden şehirde her şey saçma sapan bir hal almıştı. Kötü büyücü her şeyi tersine çevirmiş. Tepe gözlerin mağarasında babalar çocuk, çocuklar ise baba olmuştu. Şireklerin evinde şirek, eşşek, eşşek ise şirek olmuştu. Hanginiz benim sevgilimsiniz, eşşek mi, şirek mi? Bu büyücü öyle karışık bir büyü yapmıştı ki, Aref şehirde bir şeylerin olduğunu hissedip şehre gelmişti. Ne oluyor bu şehirde? Tepe Göz, huysuz, mağaralardan çıkın. Hı? Arif, araba. Arif acaba sen benim babam mısın? Ne oluyor burada? Size ne oldu? Ya benim kafam karıştı. Şimdi benim babam kim? Baba, senin babam benim. E sen benim babam sen neden bana baba diyorsun? Baba, çünkü babalar yavrularına baba der! Ya bir şey anladıysam Arap olayım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Tepe Göz, anlayacaksın. Sen benim oğlumsun. Şey karışmış. Ne oluyor bu şehirde? Fakir aşkım nasıl mutlu musun? Ay mutluyum tabii ki bir tanem. Sen yanımdayken hep mutluyum ben. Aferin aşkım. Bugün çocuklara çok iyi bakmışsın. Abi de süpürmüşsün. Tamizdemiş. Her yer parlıyor. Böyle çalışkan olursan seni bu pazar yemeğe çıkartırım. Tamam aşkım merak etme. İşte geldim. Olamaz. Ne oluyor burada? Ne olmuş bunlara? Bu şehirde ne oluyor böyle? Kadın dediğin evinin bir ayıdır. Erkek ise evinde çocuklarına bakar. Evet bir tanem haklısın. Çok kötü. Durumlar çok kötü. <gülüyor> Ay bir tanem bu filmi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir film değil mi? Evet aşkım aynen öyle. Olamaz bunlar da gitmiş. Ne yapacağım ben? Nasıl düzelteceğim bunu? İşler iyice çığırından çıktı. Bunu düzeltmem lazım. <gülüyor>